Bu videoda birkaç tane basit eşitsizlik sorusu yapacağım ama asıl istediğim şey sizi eşitsizliklerin gösterimine biraz alıştırmak. Hemen bir tane yapalım. x eksi 5 küçüktür 35. Bu eşitliği sağlayan tüm x değerlerini bulalım. Şimdi yakın zamanda yaptığımız örneklerde genelde 1 cevabımız oluyordu. bir cevabımız oluyordu. İleride birden fazla sonuç çıkabileceğini göreceğiz. Şimdiye kadarki videolarda, belirli bir x değerini bulmuştuk. Eşitsizliklerde, birden fazla x değeri, denklemi sağlayabilir. Bizden istenen, x değerlerinden 5 çıkarınca, 35'ten küçük olması. Demek istediğim, mesela, 0, eksi 5 gibi. Bu, 35'ten küçük oluyor. Eksi 100, eksi 5. Bu da 35'ten küçüktür. 5 eksi 5, 35'ten küçük. Yani birçok x değerimiz var. Tüm x'leri kapsayan bir çözüm istiyoruz. Herhangi bir eşitliği çözmekle aynı şeyi yapıyoruz aslında. Sol tarafta sadece x terimlerini istiyoruz. Şu eksi 5'ten kurtulmak istiyorum ve eğer iki tarafa da 5 eklersem kurtulabilirim. O zaman hemen iki tarafa da 5 ekliyorum. Eşitsizlik bozulmayacak. Yani işaretleri dışında bir şey değiştirmeyecek. Yani bir şey başka bir şeyden küçükse, bir şey artı 5 yine diğer şey artı 5'ten küçük olacak. Yani sol tarafta sadece x'imiz var. Şu eksi 5 ile artı 5 birbirini götürdü. x, 35 artı 5'ten küçüktür yani 40'tan. Bu da bizim çözümümüz oluyor. Tüm sayıları göstermek istersek hemen şuraya bir sayı doğrusu çizeyim. Şuraya 40 desek, 40'tan geriye doğru gidiyoruz. 39, 38, 40'tan geriye doğru devam edebilirsiniz. İki tarafa doğru da devam edecektir zaten. Ve 40'tan küçük herhangi bir değer x'i sağlayacak. Yani 40 olamaz. 40 eksi 5 eşittir 35. Ve bu 35'ten küçük değil, eşit. Yani 40'tan küçük olmalıdır. Sayı doğrusunu göstermek istersek 40'ı yuvarlak içine alıyoruz ki 40'ı içermediği 40'ı içermediği belli olsun. Ama aynı zamanda 40 dışındaki her şeyi gölgeleyerek de yapabiliriz. 40'ı içermeyen 40'tan küçük olan her şey her sayıyı eşitliğimizi sağlayacaktır. Yani sarıya boyadığım her şey sonuç kümemizde. Yani 39, hatta 39.9999 devirli bile sonuç kümemizde. Ama 40 olamaz. 40'ı yuvarlak içine alma nedenimiz bu. Başka bir tane daha yapalım. Başka bir renkle yapalım bu sefer. X artı 15 büyük eşittir eksi 60. Büyük eşittir. Büyük eşittir ifadesine bu arada dikkat edelim. Diğerine yaptığımız gibi çözebiliriz. Hemen iki taraftan da 15 çıkarıyoruz gösterimi değiştirmek istiyorum. Buraya 5 ekledim. Sizde toplama ya da çıkarma işlemlerinizi böyle satırın altına yapabilirsiniz bu arada. Neyse iki taraftan da 15 çıkarıyoruz. Yani eksi 15 diyorum. Sol tarafta sadece x kaldı. Evet net bir şekilde görülüyor ki 15 eksi 15 eşittir 0. Yani birbirlerini götürdüler. Ve x büyük eşittir eksi 60 ifadesinden de 15 çıkarınca eksi 75 oldu. Eğer bir büyük eşittir ifadesi varsa, ve ben iki taraftan da 15 çıkarırsam, büyük eşittir ifadesi hala geçerli olacaktır. Yani sonucumuz x büyük eşittir eksi 75 oldu. Bunu sayı doğrusuna çizelim. Şuraya eksi 75 diyelim. Eksi 74, 73, 72 böyle gidiyor. İşaretlemeye devam edebilirim. Şimdi x eksi 75'ten büyük ya da eşit. Yani x değeri 75 olabilir. Yani bu noktayı da içerecek çünkü büyüktür ya da eşittir ifadesi var. Öbüründe yaptığımız gibi nokta yapmıyoruz, üstünden geçmiyoruz çünkü eksi 75'e eşit olabilir. Yani büyüktür ya da eşittir. Eksi 75'ten büyük her şeyi boyayacağım turuncu. Bizim çözüm kümemiz. Aslında istediğimiz kadar devam edebiliriz. Yani x milyon bile olabilir, hatta milyarlar olabilir. 75'ten büyük olması kafi. Birkaç tane daha yapalım, birkaç tane daha yapalım. Örneğin x eksi 2 küçüktür ya da eşittir. Evet, küçük eşittir 1. Yine sol tarafta sadece x kalmasını istiyoruz. Hemen o yüzden bu eksi 2'den kurtulalım. Ne yapacağız? İki tarafa da Artı 2 ekliyoruz. Artı 2. Sol taraf ne oldu? Sadece x kaldı. Bir de küçük eşittir. Evet küçük eşittir ifademiz var. Şimdi ifadenin iki tarafına yapacağımız toplama ve çıkarma işlemleri bu işareti değiştirmeyecek. Ve 1 artı 2 eşittir 3. Yani x, 3'ten küçük ya da eşit olmalı. 3'ten küçük ya da 3'e eşit olan her şey, her değer x değerimizi sağlayacak. Çizelim. Bu eşitlik için 3'ten küçük ya da eşit dedik. Evet, bu değerleri deneyeceğiz. eşit. Düzeltiyorum, eşitlik değil, eşitsizlik. Evet, eşitsizlik. Şimdi çözüm kümesini oluşturalım. Şuraya 0 desem, 1, 2, 3, 4. Bu eksi 1, eksi 2. x, 3'ten küçük ya da 3'e eşit olmalı. 3'e eşit olabilir. Yani noktayı da içine alıyoruz. Şimdi buradaki çözüm kümemiz de pembe olan bölge. 3'ten küçük ya da 3'e eşit olan bütün değerler. Sağlamasını da yapalım. x 3'e eşitse, 3 eksi 2 eşittir 1. Ve bu geçerlidir. 2.999999-2 bize 0.999999 sonucunu verir ki, bu da 1'den küçüktür. Bu pembe çözüm kümesinden istediğiniz değeri deneyebilirsiniz. Evet, bir tane daha yapalım, bir tane daha. Mesela x eksi 32 küçük eşittir 0 diyelim. Yine aynı yöntem. İki tarafa da 32 ekliyoruz. Sol taraf x olarak kalıyor. Sağ tarafta eşit küçük eşittir 32 oluyor. Çok basit. Yine aynı şekilde eşitliği sayı doğrusuna çiziyoruz. Sayı doğrusunu çiziyorum. Bu 32, 33, 31, 30, 34 istediğim kadar ekleme yapabilirim. Neyse, çözüm kümesi olarak 32'ye eşit ya da 32'den küçük olacak. Peki bu sayıdan küçük olan tüm değerleri boyuyoruz. 32'yi kabul edebildiğimiz için bu noktayı da dolduruyoruz. Şuradaki eşitsizlikte küçük eşittir ifadesi olmadığı için 40'ı çözüm kümesine dahil etmemiştik.